koyması lazım. Burada sonat ona kızıyor. Bacarı evet, koyup Bir, Bir seni izliyor muyuz Berit? Bir seni izleyelim. Atak başladı. Ne yapıyorsun? Ben buradayım. Evet atak başladı. 4 kişi bizde. Defans defans'ta 3 Defans kişi tayım. var. Bu golü yemişiz ya. O yememişiz. Ramos da şu anda. Sonat geri koşuyor. Kanka burada geri koşması gereken ben değilim ki ama ya. Anlatamıyorum bak. Ben Haklısın. geri koşarsam Güneş geri, güneş'in geri koşmasına da kızıyorum mesela. İleride kimse kalmıyor anladın mı? kontra atak yapamıyoruz. Haklısın hocam. De Devam edelim. Korner mi bu? Evet korner. Yo out. Ramos out dönüyor. Ee, herkes biliyor. Sonat solda. Pas bekliyor. Ramos hafif dönmeye başladı. Ortada ben varım. Emre'den tamam. Ege. bir pas. Ege'de. Ege kötü denedi yazdı. Enis mi? Evet. Aynen. Enis, aynen. Enis Forvet'e çıkmıştı. Efe aldı topu. Aletip. Efe aldı. Toşko'dan uzun bir pas olmadı. Evet. Kaleci bunları falan da elinden kaçırıyor ya. Aklımı yitiriyorum. Evet doğru vurdu. Ege çok iyi. Sonat. Son Sonat orada bir olmadı. hata yapmış. Jirox topa müdahale ediyor. Ege basıyor. Ediyor. Evet. Ege basıyor. Güzel basıyor. Güneş de basmaya devam ediyor. O topu aldık. O topu aldık. Bariz belli. Ege çok Oy. güzel bir pas. Ah be işte. Kanka bak hala çok iyi oynuyoruz. Hayır. Hala burada, çok iyi burada oynuyoruz. Burada bariz bir hata var. Burada Ege'nin direkt Efe'yi görmesi lazım. Efe bomboş. Ege şu an sadece topa bakıyor diye düşünüyorum. Evet sadece topa bakmış zaten. Hiç önüne bakmamış. Hiçbir problem yok. Devam anti, ediyoruz. Enti. Güneş de dur. Sincap demiş ki Güneş'le kontr atak futbolu oynamak, hatayı taktikte arayabilir miyiz patron? Sadece meraktan. Güneş bu arada köpek gibi koşan, köpek gibi top süren bir adam. Bakmayın 5 Güneş... kilolu olduğuna. Deli gibi kondisyonu var Güneş. Oynuyor ya. Güneş'in yani. kondisyonundan daha çok, kontrol kontrataka çıkarken bir duvar pası yapacağımız bir adam lazım. Evet. Biraz sert bir pas atıyoruz ileriye doğru. Güneş onu kontrol ediyor kesinlikle ve kanattan, çift kanattan ya Ferit soldan çıkıyor ya ben ben sağdan çıkıyorum. Atak bu zaten kontrol dediğimiz bir şey bu. Direkt böyle basıp iki pasatık evet. gol atmıyoruz. <gülüyor> corner organizasyonu. Evet, saçma sapan. Direktten döndü. Direktten döndü bu arada. Saçma sapan diyorsun. Direktten döndü. Görmedim ma. Toşkadan Toşku, sonata. Sonata. Emre aldı şimdi topu. Çok güzel bir dribling attı. Durdurdu topu. Bir şekilde top bizde kaldı. Bıtıcı neler? o Ah. Ah. Oh! Ah. Oh! Oh! Oh! fıtıcı Gerçekten inanılmaz. Çok güzel gerçekten. Pas. Gerçekten oynuyoruz. Bak gene kanka. Kanka böyle goller olmasın ya. Allah'tan Çok iyi müdahale. Ya. Çok iyi müdahale. Toşko inanılmazsın. Ramos yani bildiğin Ramos adam ya. Toşko'yu izlediğimden beri ilk günden, ilk sayeden beri Ramos diyorum çocuğa. <gülüyor> Harbiden öyle bu arada. Emre top kontrolünü aldı. Bir pas denemesi olmadı. Olsun olur böyle. Olur olur, olur. olur. olur. Hemen geriye koştu hatasını telafi etmek için ama burada Eray güzel çalımlar attı ama hiçbir şey olmadı. Şimdi Efe'de top. Güzel bir atak şansı var. Çok çabuk çoğaldık. Güzel çoğaldık. Şimdi Vıtıcın, Vıtıcın pas atar gibi yaptı. Bir çalım güzel. Kanka bu. bunlar nasıl kaçıyor? Bunlar nasıl kaçıyor? Kanka bu evet bunun gerçekten gol olması lazım. <gülüyor> bu tamamen benim hatam biliyor musun? Burada yapmam gereken Ben de arkadan yürüyorum kanka Bak burada yapmam gereken Güzel çalım atmışım Hemen vermem lazım güneşe burada Kaleci açılıyor Sol ayakta güneşe vermem lazım Onun yerine kaleye vurdum Kanka Efe gerçekten sadece e Önce gelince D, D tuşuna basıyor kanka İnanılmaz ya Barış gene yerde Bir şey oldu Barış bu arada bayağı iyi kaleci Barışla Kemal iyi kaleciler zaten <gülüyor> Golat güzel çıktı. Bak kaçanlara bak. Kaçanlara bak. Kaç bak. Kanka ama orada <gülüyor> ne yapayım? Orada ne yapayım? Ben de sıfırdım değil mi kanka? Üçte sıfırsın şu an. Attın evet. mı? tuttun mu lan? Doğru attın. Attın kanka. Evet, doğru. Evet, burada bir çalım denemesi. Biz ne ara gol yedik Ege çok bakayım? iyi kesti. Ege çok iyi kesti. Dalp Ege'den Efe şu an. Efe. Efe şut. Güzel bir, Güzel bir buluştu Güzel bir buluştu. Bak bunu İzzet Yerden olsa yer, yer miydi ]ydi. kanka? Yerdi. Bence net yani. yerdi. Ka İzzetin İzzet zaten zıplamıyor bir, zaten. E, bir kaleye e, atlama şekli var. Ben anlamıyorum yani. Handball kalecileri de öyle aynı şekilde. Elini açıyor sadece. Evet corner organizasyonu. Ferit kullandı. iyi dedi. düşündü ama olmadı. Ferit değil o. Kim ben attı değilim, onu? Son at attı? Bak ben neredeyim kanka? Bak. Ben anladım, siz öndesiniz. Yorgunluk olabilir tabii ki, kondisyon iyi değil, Ege önde vesaire. Ben de evet. arkada adam tutmaya çalışıyorum bir yandan. Hiçbir şey olmadı, güzel. Peki, kanka oradaki varlığın bu arada Enis Korkut, Enis gol atamadı gördüğün gibi. Doğru bu arada. Evet, tekrar korkuttun. Bunu Topu. yedik, bunu yedik Hayır, hatırlıyorum, bunu stans. yedik. Stans. Of. Classic stans. stansa koyayım. Arkadan izleteceğim orayı. Stans topu alıyor, çekiyor sağa, vuruyor, tertemiz var. Şey. Peki bunu Barış kurtarır mıydı? Bence kurtarırdı Barış. Yok yok, yok bu çok açısı dar bir yer. Öyle mi? Tamam alamazdı, alamazdı kesinlikle. Stans burada bileleş mi? Stans baya iyi oynuyor. Şu sağının en iyi oynayanı stans bu arada. Aynen öyle. Hacı yatmaz gibi çocuk ya. En ya. sağa gidip en sağdan en sola şut atıyor. Nasıl atıyor bilmiyorum. Ama ilk yarı izleseler keşke Emre. Keşke ikinciyi izletebilsek yani. İlk yarı gerçekten şov yapıyorlar. İlk yarının videosu ya. yok ya. Tabii ben oynadım ya şov olmaz tabii onun. Evet Fırtıç'ın güneşe vardı. Güzel çok bir güzel duvar pas. pası. Fırtıç Ay... çok iyi pas. Efe yeter, <gülüyor> e yeter artık. Efe yeter artık. Efe yeter artık. Bakın şunu gol olması lazım ya. İnanılmaz ya. Stans da şu anda sonatı geçmeye çalışıyor. Evet, bir pas Enis'e. Enis tekrar Stans'a döndü. Stans'ı oynatmıyoruz bu arada hiçbir şekilde. Eray şimdi en sağda Eray bir şut kanka. Gole bak. Kanka ya. yediğimiz gollere bak ağlayacağım ya. Gole bak ya. Bu ne? Kanka çok cılız bir atak bu arada. Ve da top oynuyorum sanıyor ya. Ben ona evet, deliriyorum abi, ya. Evet abi şöyle şutlarla gol atıyor ya top oynuyorum diyor sonra ya. Uf Maçtan sonra bak ben hiç gol attım. Gargocum falan yapıyor. Kıracağım bir gün kafasını. Evet uzun bir pas. Güneş'e. Olmadı. Şu an vıtıcında vıtıcın. Efe'ye verdi. Olsun. Olsun. Olur bunlar. Efe tekrar kazan topu. Güneş orada. Evet vücudunu kullandı. Güneş. Güneş Efe oynayacak. Güneş bir anda Ferit'le oynadı. Ferit. Ferit önüne çekti Ferit. Ferit açı bulamadı Ferit. Ferit çok güzel bir pas. Efe uyu gariş. <gülüyor> tuğla atıyor aman Akayı. Tuğla atıyor. Gerçekten tuğla atıyor. Kanka ya. bu nasıl şut lan? <gülüyor> Sikerim böyle topu diye vurmuş aman Akayı. Evet Eray orada bir şey yaptığını sandı gene. Ayy <gülüyor> şimdi Emre aldı. Önünü açtı. Kanka bak şimdi. Bakın şimdi. Burada topu alıyorsun, çok güzel aldın. Evet. Bak ben buradayım diyorum ki, ver bana, devam et koşmaya. Yani gerek yok kendini yorman anladın mı? Zaten top kontrolü zor Aa, burada. Senin, senin bahsettiğin sahne evet. bu sahne burası mi? Kanka, ben sana burada, burada, şurada Holmes'le böyle gerçekten birbirimizi yırtarken çekil kanka bana bırakma Hayır. dedim. Ben Hayır, bu Ol cümleyi nasıl kurdum amına koyayım? Hayır, apıyım? tam şurada kanka. Holmes daha burada. Bak. Kanka ben burada bak iki kişiyle burada cebelleşiyorum görüyorsun kanka. değil mi? Yemin ederim dedin Emre bak yemin ederim dedin. Ben de Peki kanka demiş oldum. olayım. Şu arada nasıl dedin ben o cümleyi merak ediyorum. Dedin kanka çekil dedin amın koyayım ya. Önündeyim top istedim çekil dedin bana. Kanka evet çok oldum. haklısın haksızım burada da evet haksız oldum bir pozisyonda. Özür diliyorum tekrardan. Estağfurullah estağfurullah. Evet benim kaptırdım top sanırım gol yiyeceğiz. Yok, Yok yemedik. Güzel. oldu. Güzel. Emre'nin sesi çok mu geliyor? Kanka, giriş sesi giriş sesimi kısayım mı? Kısım kısım mı? Sen kısma. Okey. Devam tamam ediyoruz. Kate Chance 15. ranked olsun. Jolly Proof, NP Sonat'a adlı kedit etmiş. Sonata hoş geldi abi. Evet, etti mi Sonata? Sonattan çok güzel pas. Şimdi Güneş Ferit de oynuyor, Holmstone Andaraya giriyor, Rammus atamadı topu, top kontrolünü aldım şu an, kaleye Aha. doğru gidiyorum, çok fena bu bir faal bu arada. Bir net bir faal. Sağ far. ayak topuğuma sert bir müdahale. Bu arada hepsini sen kullanıyorsun biliyorsun değil mi bunların? Kanka ya Allah aşkına Emre gerçekten ayıp ediyorsun, ben sana burada ne sordum? Hayır hayır, ben, hayır, ben diyorum ki sen kullanıyorsun derken... Bunları hep sana bırakıyoruz sen daha iyisin diye diyorum. Kanka ben sana burada so ay, O, o, o ima sormadım bu arada ilkinde. Şu an <gülüyor> duyar kısıyorsun abona koyduğu. Ben burada Peki dedim yani. ki Emre'ye. Kanka vuracağım mı vurayım mı dedim. Ben sana atacağım dedi. Tamam öyle yaptım. Devam edelim. Ben, sen burada dur dedi sen vuracaksın dedi. Devam ediyoruz. Ben de şey zannediyorum üzerinden atlayacak zannediyorum. Ya Aa, denenirmiş. kanka denenirmiş. zorla vurdum biliyor musun? Şu topa zorla vurdu bir anda. Ambole oldum. Baksana vuruşum zaten bok gibi aburakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bükülüyorum yani. Çünkü bana pas attığı için Emre'nin. Olsun olsun. Evet gene uzun top. Stans daha. Stans bir çalım denemesi. Stans, stans hala stans. Topu kaptırdı. Bir güneş aldı. Sağı görecek mi? Güneş ilerlemeye başladı. Güzel bir pas çok güzel güneşten. Pas. Çok güzel pas. Perit. Vıtıcın. Sağ ayağına güzel çok güveniyor. Perit kafa olmadı. Ah ah ah ah. Güzel bir kafa ah. denemesi. Ah. <gülüyor> Efe'ye bak. Yalandan koşturması Efe'nin. Kanka bak bak. Bak bak. <gülüyor> Eray'a ne oldu kanka orada? Eray burada kendi kendine düştü kanka. <gülüyor> kendi kendine tamamen kendi kendine bak. Ne dedin? Hiçbir şey yapmıyor son <gülüyor> <gülüyor> Kayıyor düşüyor düşüyo bana Şu an 5-2 mi 5-3 mü? Skop. Kanka 5-3. İgol attılar. Oyun dur ya. Buralar boş. Evet. Efe'nin elindeki Efe elinde su e, suya dikkat çekmek istiyorum. Evet suyla oynuyor şu Efe anda. Efe'yi izler misin? Hala şu şey elinde. Vay be. Kanka bak burada gerçekten hiçbir adam göremedim boşta. Bir bak kanka. Tamam haklısın haklısın. Ya burada nereye baksam... Adam Onların adam vardı. Zaten şurada da kademe var. Efe de düzgün pozisyon alamamış burada. Belki güneşe dönebilirdim. Zaten corner oldu burada. Ee, burada kötü bir orta açıyorum. Olsun denilir gelişir. Eray şimdi atak yapıyor hızlı bir şekilde. İleri gördü. Çok kötü bir şut attı. Toşko burada. Abi Toşko bizi taşıdı ya. İkinci yere o taşıdı Toşka yani. Toşko ilerliyor şu anda. Ortayı görebilir. Efe. Efe çok güzel bir çalım mı? Güzel. Sonra çok güzel. Önüne çekti. Vurdu. Abi ya. ya Sıkıcam bu direği ya. Kanka yeter ya. Kacan gollere bak ya. Ooo. Bir dakika. Emre. Sayın, sevgili Emre. Yani. Klaslığı hareket, gördün mü? Gerçekten. Kuarcma tadında. Da orta bir. Alex'in Alex <gülüyor> çalımına speaker'in tepkisi değil mi kanka? Hayır <gülüyor> hayır. <gülüyor> Göremiyoruz mu? Harbi mi? Kanka. Ha Bak, tam orası mı denk geldi aman sikeyim ya. Oğlum. Sab alerti bozdum ya. ya işte. Harbiden sab alerti bozdum. <gülüyor> Biri sab olsun bakayım. Dur şuradan. Biri sab olsun bakayım. <gülüyor> Lüks'e yani bakın amına koyayım. Sab alert yapayım. çıkmadı. Kanka Obbies'in ucuna mı fırlattın acaba mı fırlattın? Bozdum ya. Yok yok öyle değil. <gülüyor> Harbi güzel build bu arada. Okey. Devam. Ha dur. Efe'nin çalımı gösterecektim. Kanka çok klas. Çok klas. Kanka şey diyorlar chatten. Fred. Ne diyorlar kanka? İlk yarının videosu bir önceki saate bak. Videonun ortasında falan demişler. Harbi mi? Aa, arkadaşı yazmış. Ama kamera gene buysa... Abi gole bak. Gole yediğimiz bak gole bak ya. Evet şunu geri alalım abi. Ya yediğimiz goller hep böyle ya bak. Bak nerede adam. Stans. Hop geliyor. Güzel bir kontrol. Neymar Mükemmel. kontrolü yapıyor bu arada. Bak bak Mükemmel bak, bak kalecinin, kalecinin top atlayışını bir daha gösterir misin Ferit? Ben kanka. Kanka <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Burada skor galiba 5-4 oluyor. Evet 5-4 oluyor. Ve bu arada bağırıyorlar. Öyle bir bağırıyorlar evet, bayağı ki. Bayağı bağırıyorlar. Korkuyoruz biz. Kaleci öyle başlatamaz ki topu out'a çıkmış. Siz ciddi misiniz? Kanka? Kanka işte bir dakika. Bizde... Gerçekten Barış burada elle mi başlatıyor? Out'a çıkan topu. Evet elle başlatıyor. Evet kanka. Alıyor. Elini alıyor. Aaa degaj. Bildiğin degaj yapıyor. Aa. Kaleci niye seviniyor kanka? İlk yarı bizle oynamıyor muydu bu adam? <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım ben. Match iptal bu arada söyleyeyim. Saylanmaz yani bu. <gülüyor> Saylanmaz. Alısa amana koyayım ne olacak diye bir şey yok abi bu Alısa kırmızı çizgimiz bizim çok iyi çok abdani güzel bir pas Feri çok çok iyi saklı o ama olmayacak gibi kanka burada dedim olmayacak. ki yani korner yaptırayım dedim direğe Olur. çarptı amana koyayım yine bir dakika bakıyorum yine eli oğlum başlatıyor? bu eli elini alıp başlıyor. Ve gol tekrar? Siktin belasını Barış'ın. Evet abi golüyoruz gol tekrar. Evet Aa, yemedik, gol. Aa, yemedik yemedik yemedik. yemedik. yemedik. Güneşe çıkarttı. Güneş Ramos ikilisi. Güneş aldı topu. Yani o çok hızlı pas. Gerek yok. Evet. Bunu tutuyorsun bunu ama. Tutuyorum ama götüm çıkıyor kanka bunu tutar. Ya gidiyor yarı performansım gidiyor yani burada. burada bir vurayım diyorum. Denenir. Olmuyor. topu şimdi Emre alır gibi oldu. Enis aldı. Enis ilerliyor. Enis'ten stansa doğru bir pas ama olmadı. Corner. Kanka ben geri kalan 18 şutu ne ara atacağım onu merak ediyorum. Geliyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor kanka. Peki. Herhalden berbat bir vuruş. Öyle halinde vurma. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Evet şimdi atak başlıyor. Vıtıcın da top. Emre'ye verdim. Emre. Bir dribling. Topu çekti. Efe'ye verdi. <gülüyor> Gerçekten bu kadar isteksizlik olmaz ya. Bak pas istiyor bir daha. Gene <gülüyor> şut atmamışım pas atmışım. Ferit belirtiyorum. Evet, güzeldi. Kanka bir şey söyleyeceğim, biz kötü oynamamışız. Evet, çok şanslısın. Gayet yerinde yok. oynamışız yani. Dolar falan ama presto oynuyorlar burada. Emre güzel çekti topu, sonata verdi ama kötü bir paslı kanka burada sonata. Doğru, doğru. Enis. Bunu yiyoruz Ucak. sanırım. Bunu yiyoruz sanırım. Enis çekti, pas attı, stansa stansa vurdu. Yo Eray, Eray vurdu gol olmadı. Koner. Demişiz. Kanka şurada bak, Homsun atlayışa bakan. Bir de görmedim diyor seni. Burada görmemiş kanka olma yok. ihtimali var mı kanka? Yok gayet bak, görüyor. Bak geliyor. Bu ne kanka? Kanka holmes çok hırslı. Bu ne çok kanka? Hırslı. Çok hırslı. Stans hoş geldin. Bu kırmızı yani. <gülüyor> stans hoş geldin abi. Bu arada stans net maç iptal. İki maç iptal bu arada aldı. stans. Mert maç iptal.